bize b doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor. a doğrusunun, y eşittir 2x artı 11 olduğu bilgisi verilmiş. Ve diyor ki, b doğrusu 6'ya eksi 7 noktasından geçiyor. a ve b doğruları da birbirlerine dikmiş. Demek ki, b'nin eğimi, a'nın eğiminin çarpmaya göre tersinin negatifi olmak zorunda. Bu soruda, a doğrusunun eğimini bulup, onun negatif tersini alacağız. Böylelikle b'nin eğimini öğrenmiş olacağız ve bize verilmiş noktayı da kullanarak, b'nin y doğrusunu kesen değerini bulacağız. Güzel. Peki a'nın eğimi nedir? Zaten eğim kesen formda verilmiş denklem. a'nın eğimi tam burada, değeri 2. Buradaki eğim 2 oluyor, demek ki a'nın eğimi 2'ymiş. Peki b'nin eğimi nedir? Yani b'nin eğimi ne olmak zorunda? a'ya dikmiş. Demek ki negatif tersi olmak zorunda. 2'nin tersi 1 bölü 2. bunun negatifini alırsak, eksi 1 bölü 2, Demek ki b'nin eğimi eksi 1 bölü 2 olmak zorundaymış. Biliyoruz ki, b'nin denklemi y eşittir b'nin eğimi artı y keseni formunda olmalı. Ama hala b'nin y kesenini bilmiyoruz. Ama elimizdeki bilgiyi kullanarak bulabiliriz x değeri 6 olduğu zaman y'nin eksi 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Peki o zaman eksi 1 bölü 2 çarpı 6 artı b oluyor değil mi? Biliyorum ki bu nokta b doğrusunun denklemini sağlamak zorunda. Peki o zaman b ne olabilir? Evet bulalım. Elimizde eksi 7 eşittir ee, eksi 1 bölü 2 çarpı 6 ne ediyor? Eksi 3 yapar evet y eşittir, eksi 3 artı y kesenimiz. Peki, denklemin iki tarafına da 3 ekleyelim, böylece 3'ten, buradaki 3'ten kurtuluruz. Evet, ne çıkıyor? Denklemin sol tarafında, eksi 7 artı 3 eşittir, eksi 4 ve bu da eşittir. Evet, bu arkadaşlar sadeleşir, b yani y kesenimiz tam buradaki eksi 4 oldu. Yani, b doğrusunun denklemi şuymuş y eşittir eksi 1 bölü 2 x eksi 4. İşte bu kadar.